Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın izni ayetiyle Siyer-i Nebi yolculuğumuzdaki birinci cildimize ait olan sorularımıza cevaplamaya gayret ediyor olacağız. Çok yakın bir zamanda artık bu takip ettiğimiz süreç gittikçe kendini geliştiriyor devam ediyor bizi dinleyen sevgili dostlarımız kardeşlerimizin sorularını cevaplayacağız aynı zamanda yakın bir zamanda artık kitap olarak da okumaya başlayacaksınız Tabii ki bizler bu derslerde anlatmaya zamanımız olmayan ya da biraz daha detaylandırmamız gereken kısımları da kitaplarda detaylandırıyor olacağız kitaplar konusunda gelen sorular var o soruları biz şimdi sırasıyla cevaplandırmaya çalışalım ve herkesin de cevabını vermeye gayret etmiş olalım inşallah. Efendim Hilal Aydın sormuş birinci cildin birinci bölümünden. İlk dinlediğimde pek anlamamıştım. yaratılış Allah'ın sıfatlarının zıttı üzerinden düşününce sizin bu anlattıklarınızla beraber daha netlik kazandı. Acaba ruhların hepsi bu nurdan yaratıldı. Allah razı olsun demişler. Allah sizlerden razı olsun. Efendim her şey ama her şey nur Muhammedi'den yaratılmıştır ki... Tevhid Ocağı'nın dergisinin birinci sayısı olan Aşk Dergisi'nde bu konu fiziksel ve kimyasal ve biyolojik olarak da delillendirilmiş. İkinci soru, aslında her şey hiçlikte mi yaratıldı, sizi yoktan var eden beyanının karşılığı mıdır? Hayır, hiçlik yok demek değildir. Hiçlik yok ile birebir özleşmez. Hiçlik için önce bir varlık gerekir ama yokluksa... Başından itibaren hiçbir şeyin olmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla hiçlikten yaratılmadık, yoktan yaratıldık. Daha önce hiç yok iken yaratıldık, dolayısıyla hiçlikten yaratılmadığımızı söyleyebiliriz. Efendim Merve Acar hanımefendine sormuşlar. 1. cildin 29. bölümüne dair cinler neden yaratıldılar ve neden yükümlü tutuldular bölümünde. Atomlar için canlı varlıklar demişsiniz. Halbuki Risale-i Nur temalı sohbetlerde hep cansız atomlar diye bahsediyor. Buradaki cansız atomlardan kasıt bizim bildiğimiz canlılık üzerine bir şey söyleyemiyor olması manasıyla söylenmiştir. Oradaki cansız atomlar belki sohbet edenin hani tahta tahta bunların sözüyor kelamıyor. en azından biz duyamıyoruz ama yerde ve gökte ne varsa onları Allah'ı zikrediyorlar beyanı zikreden bir şeyin cansız olamayacağı esas üzerindedir. Ve bunu Allah'ın delillerinden birisi olarak kullanıyorlar. Yani atomların cansız olduğunu, hayat olmadığını, ilim, irade ve kudretleri olmadığı için. Şimdi bu aynı mantıklı değil. Biraz anlattım daha caizse. Atomlar canlıdır. Bu delil çürümez. Çünkü Risale-i Nur'daki kardeşimizin verdiği deliller asli üzere Bunların bir şey yapamaz yani fiziken bir şey yapamadığını yaptıklarını görmüyoruz beyanat üzerine ama bizler eğer canlılık konusundaki cevher gibi değil canlılık konusundaki esasa baktığımız zaman bunlarda bir hayat var mı? Evet var. Sebep ne? Şehadet edecekler. Sebep ne? Allah Resulü'nün yanına geldiler değil mi? Ağaçları çağırdı, ağaçlar yürüdüler, geldiler. Dolayısıyla buradaki canlılıkla Resale-i Nur üzerine ders yapan kardeşimizin beyan ettiği canlılık birbirlerinden farklı, bu Türkçenin kıtlığından kaynaklanıyor ne yazık ki. Aynı şeyleri söylüyoruz yani. 1. Cildin 30. bölümüne ait olarak Suudi sever sormuşlar. Cinler insanların nasıl musallat olur bu konuyu biraz mısınız diye. Cinlerin musallat oluşu insanların pisliği, insanların kötülüğü, insanların abdestsiz gezmeleri veya bir başkasının kendilerine sihir ya da büyü yapmasıyla musallat olmaktadır. Bu konuyla ilgili inşallah ayrı bir ders bölümü açmak gerekir ama bir mümin namazla abdesti olduğu müddetçe Allah'ın izni korunmuş olması söz konusudur. Birinci yılın 31. bölümünden Merve Hanım sormuşlar yeniden Merve Hacer Hanım. Bu alemler içerisinde kaftağı gerçekten var mı? Evet gerçekten var. Ve o diyar Evliya Allah'ın diyarı olarak geçiyor. 31. bölümden sormuş yine Merve Hacer Hanım. Bu sohbet Siyer Nebi'deki en çok ilgimi çeken sohbetlerden birisi oldu demişler. Hangi sohbetimiz diğer alemlerde kimler yaşıyor ve ne yapıyorlar bölüm başlığıyla. Bu hizmetinizden dolayı Allah razı olsun sizlerden efendim. Bu alemler neden insanları hizmet ediyorlar? Acaba bunun hikmeti nedir? 1- insanları hizmetleri asli itibariyle insan varlığının muhtaciyetine dairdir. Dolayısıyla en büyük hikmet insan o kadar acizdir ki ancak bu kadar fazla alem ona hizmet etse yaşayabilecektir. Dolayısıyla insanoğlu bunu acziyet olarak deyin de Mükemmeliyet olarak görüp kendi üstünlüğüne yorsa işte bir zaman sonra onun içine kibir ve haset hasıl olur. Cinler diye sormuşlar Handan İskender kurtanım efendi Siyer Nebi 32. bölümden. Cinler Hazreti Allah görmüşler mi o zaman? Hiç konuşmuşlar mı? Hayır görmemişler ama Nidai i ilahidir. Duyulmuş veya duymuş olanları olabilir. Çünkü bizler bugün de hem Mısır'ın hem de Urfa toplanarının Cenab-ı Hak'ın nidasını bizzat diye duyduklarını biliyoruz. Efendim Ahmet Oyan Beyefendi sormuşlar. Siyerine bir sorusu tanıtım videosuna yazdıkları yorumda. Kur'an-ı Kerim'de 7 kat gök ve 7 kat yerden bahseder. 7 kat yer nedir? Pek çok gezegende yer var ama bunlar milyarlarca gezegen. Hayır bu yer o anlamda değil. Bunlar yeryüzünün katmanında değil. Bunlar... Mekansal formun oluşum süreci için geçerli olan katmanlardır. Dolayısıyla bir mekanın oluşabilmesi için o mekanın fiziksel koşulları, kimyasal koşulları, zamanla olan ilişkisi, hali, dönüş biçimi, eksen açıları, geometrisi, tarihi vesaire hepsi olması lazım. Dolayısıyla burada Allahu Zülcelal'in 7 kat gökten kastı göklerin varlığı için gerekli olan kademelerdir. Dolayısıyla öyle ki o sebeplerin arkasına geçebilmek için müsebbibin izni inayete haslı olması gerekir. Efendim şöyle kısaca mesela anlaşılabilir manada söyleyeyim. Suyun kaç katmanı vardır desem siz bir dersiniz belki ama oysa ki onun bile yedi katı var. Neden? Yedi katmanı var. Ben o suyu bardağı koymadan evvelki hali gaz olabilir. O gazdan evvelki hali yeniden buluşma anı olabilir. Bunun için bir çekim gücü gerekir, izotop çekimi gerekir. Bunları arka arkaya saydığımız zaman katmanlar rahatsız olur. 10. soruda geldik Ahmet Bey'in sorusu yine Ahmet Oyan Beyefendi'nin. Ayrıca diyor o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. Câsiye 13. Câsiye suresi desek çok daha güzel olur efendim. Her şeyin bir sıfatı var. Hani Ahmet Bey diyoruz mesela. Bunu bizim gençlerimize böyle öğretmeye çalışıyorlar. Lütfen soru sure şeyh efelerimizi sure kelimesiyle söylemeye gayret edelim. Câsiye suresi 13. ayeti kerimede cemian ifadesiyle her şeyi kapsayan bir nitelik oluşturuyor. Her şeyin insana usahar kılınışı derslerde belirtildiği gibi başka alemlerin diğer alemlerin sebebi oluşu açısından mıdır? Hayır. Yoksa da şu mümkündür. Mesela diğer gök katlarına, arşa veya uzaylara, gezegeni, cismen, tayyi mekanına gidilmesi yok. Tayyi mekanına hiçbir alakası yok. Biraz önceki soruda cevapladığım üzere insanın muhtaciyeti varlığı için gerekliliği üzerine beyan edilmiştir. Efendim İbrahim Demir sormuşlar. İsrafil aleyhisselam ve nefis nasıl yaratıldılar 27. bölümden. Ter kokusunun nefisle alakalı olduğu söylendi. mürşidi kâmiller kamiller günah işlenmeden önce Allah'ın izniyle bu kokudan mı işlenecek günahı anlayıp müridini uyarır. Hayır böyle bir süreç yoktur. Ee, mürşidin hakiki bir kamil mürşidin. Anlayacağı hususlar bu kokular üzerinde değil ama bu kokular üzerinde de mahir olanlar var mıdır derseniz el cevap evet. Bölüm 4 Zaman Mahluk iken başlıklı bölümümüze soru sormuş yine İbrahim Beyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adındaki harfi dala uzun uzun bakarsak zamanda bereketin hası olması beklenir diye söylende Bakarken çekilmesi gereken bir selavat şefi veya esma var mıdır? Özellikle bir sırrı yok. Nasıl ki Kabe'yi muazzamaya bakılması bir ibadet olmasıyla beraber insan zihnini genişleten bir güzelliğe sahiptir. Pek çok da fazlasıyla hikmeti vardır. Dolayısıyla burada sizlere beyan ettiğimiz hakikatte bu dairede ele alabilirsiniz efendim. Dolayısıyla o süreci bir seyir olarak alabilirsiniz ama selavat şerif okusanız ne güzel. Dilimizden hiç düşünmemek gerekiyor çünkü o en önemlisi. E, Ahmet Oyan Bey e sormuş gene e, Bahsedilen 18 bin alem Aynı mekanda farklı boyutlarda mıdır Aynı mekandadır efendim Böyle bir küre içinde gibi düşünebilirsiniz Dolayısıyla birbirlerinden uzak değildir Toplamda kaç boyut vardır 13 boyut vardır Bugüne kadar 3-4 boyuttan bahsedildi Uzay varlıkta neye tekabül eder Birinci kat gök müdür Evet efendim birinci kat gök Diğer gökten uzaydan sonra mı Hayır, uzayı da kapsar. Kara delikler ve ak delikler. Miraçta bahsedilen gök kapıları mıdır? Hayır değildir. Kara delikler diğer uzaylara geçiştir. Çünkü bir uzay yoktur. E, uzaylar serisi vardır. Esra Hanım sormuşlar. Soyadını Y olarak geçtiği için nedir? Yalnız söylemeyelim. E, zaman mahlukunun dışında hiçlik diyarında lef mahfuzda olmayan şeylerin yaratılmasının varlığı için gereklidir ve Allah'ın takdiri buyurduğunuz lehb mahfuzda olmayan şeyler nedir diye bir sual etmek istedim İşte onun ne olduğunu bilme ihtimalimiz zaten yok bu Cenab-ı Hakk'ın kendisine ait olan ilmi ilahisidir onu ondan başka kimse bilemez onun bildirmek istediklerinden başkası da bilemez onlara zaten biz gayetliyoruz lehb-i mahfuzda yazılana gayb denmez Zaman gittikçe hızlanacak dediniz, yanlış hatırlamıyorsam doğru, zaten hadis-i şeriflerde de görebilirsiniz. Zaman nasıl hızlanabilir? Bu bir saat çarkının çevrilmesi gibi, eğer bu kurgulanmış olan çarkların çapları değişirse, nasıl ki o süre hızlanıyorsa, bu sürenin de değişmesi mümkündür. Yani bir saate baktığımızda 100 sene önceki saat de aynı hızda, bugün saat de aynı hızda akmakta değil mi? Hayır değil. Çünkü sizler o saati atomik altyapıdaki dönüşüme göre alıyorsunuz ancak dünyanın değişim hızı değişiyor. Dolayısıyla atomun etrafına dönen elektron hızı değişmese de dünya her gün 24 saatte bir günlük tamamlamadığı zaten fizikçilerle de söyleniyor ama onların söylediği kadar az değil çok daha ileri. Efendim Ahmet Oyan sormuşlar velilerin ruhani miracından bahsedildi kısaca. Ruhani miraç anında bilinç yüzeyi tam uyanıklık halindeki bilinç kimidir? Evet. Ve sonrasında veliler bunu hatırlar mı? Evet. Yoksa rüya gibi midir? Hayır değildir. Rüya ile pek bir alakası yok. Veliler ruhani miraçta nereye kadar çıkabiliyor? Cennetleri gezip Allah'ın huzurunda çıkıp Allah ile konuşabiliyorlar mı? Cenab-ı Hakk'ın emri ise hasıl oluyor. Onun huzurunda hasıl oluyor elbette ki. Ama her bir evli Allah'ın kendine has miracıdır. Dolayısıyla ayrı ayrı bakmak gerekir efendim. Toplam ve total bir şey söylemek doğru olmaz. Peygamber Efendimiz'e en yakın 12 büyük ruhtan bahsettiniz. Bunlar kimler? Bu büyük ruhlar yaratılışın ilk anında has olan ruhlardır. Bunların hepsinin peygamber olması beklenmez. Nasıl ki bir maddenin varlığında bizim bir hücremiz göz oluyor, biri burun oluyor, biri... Deri parçası oluyor. Aynı şekilde zaman sürecindeki ihtiyaca binaen Cenab-ı emri ilahisiyle hasıl olan süreçlerde. Dolayısıyla o süreçlerde bu 12 büyük ruhtan bu şekliyle bahsedebiliriz. Uzay hakkında daha geniş bilgi verir misiniz? Ee, onun için gerçek bir ders yapalım ama şu sorunuzun son bölümüne cevap vermeye gayret edeyim. Uzayda cismani tarzda şuurlu, şuursuz veya imtina muhatap canlılar var mı? Ee, i̇mtihanı muhatap sadece insanlar ve cinler de dolayısıyla imtihanı muhatap değiller. Ama şuurlu canlılar ve şuursuz canlılar var. Efendim sorularımıza devam edelim. Olabildiğince düzgünce cevaplamaya çalışıyoruz. Şu anda 10.000 gezegenin demiş Ahmet Bey. insan yaşamına uygun olduğunu ve bunların tespit edebileceğini söylediğiniz doğrudur. Bu gezegenlerin en önemli hakkında bilgi verir misiniz? Uzay boşluğundaki yani şu an ben söylersem isim vermem gerekir. Ama henüz isimlendirilmemiştir. Son bunlardan sanırım birkaç yıldız ismi var ama şu anda oralarda hayat var mı? Hayat var bazıları bakteri düzeyinde bazıları hücre düzeyinde bazıları ise zamanı geldiğinde anlayacağız. Hz. Fatıma anamızın sonundan gelmiş olan seyitlerin gitmiş olduğu bir yolculuk iyi var. Hz. Adem'in neslimi peygamber Efemize tanıyorlar mı? Buradaki canlılar mesul olmadığı için bunları tanımaları gerekmiyor. Merve Acar sormuşlar. Evrim teorisinin delili için milyon milyar yıllık fosillerden bahseder. Siz ki dünyanın yaratılışından ve hatta ondan öncesinden dahi bahsettiniz. Bu fosil merzusuna da bir açıklama getirebilir misiniz? Efendim bu fosiller şöyle anlatmaya çalışayım. Karbon testinin yapım süreçlerinde hata var. Karbon testlerinde standart sapma kullanılmıyor. O standart sapma durumu değiştiriyor. Bu bir. iki Geçmişte yaşamış olan hayvan türlerinin bazıları insanlara uydurulmaya çalışılıyor. Üç. Bulunan fosillerin ee, tek başına bulunuyor olması konu hakkındaki pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Sanki orada bir tane hayvan varmış gibi hayvanların ve canların bir arada olduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla özüyle böyle beyan ettim ama evrim teorisiyle ilgili kitaplar gelecek. inşallah onları da okuruz. Ee, ya Rafi ismi Şerifi'nin Selavat Şerifi'yle birlikte okunduğunda insanda büyük bir enerji hasta olacağı söyleniyor. Bu Selavat Şerifi'ye bir örnek verebilir misiniz? Ee, şöyle Selavat ile beraber arkasından veya, arkasından veya önünden yüz defa Ya Rafi ismini tekrar edebilirsiniz. Bahsettiğim bu enerji ruh için mi yoksa beden için mi? Her ikisinin içindir. Çünkü Allah Resulü adına çekilmiş olan salavat, Allah Zül adının söylenmesi hem ruha hem bedene hem şifa hem de enerjidir efendim. Yine İbrahim Bey sormuşlar. E, mekanın ikanı hakkında Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adındaki harf ağzına uzun uzun bakarsak, zeka, fikir, düşünce denildiğinde ailenin olduğu gibi bakarken çekilecek bir salavat-ı şerife, Olursa dedik ya güzel olur. Özel bir esması yoktur. Nebi Demir sormuşlar. siir Nebi'de geçen diğer gezegenlerde yaşayan medeniyetler peygamber efendimizden haberdar oldular mı? Haberdar olacak bir durum değil. Bunlar hayvan türü ve bitki türü olduğu için böyle bir şey söz konusu değil ama bütün varlık, varlık manasıyla ondan haberdar olduğunu mucize-i muhammediyeden bildiğimiz üzere bu manada vardırlar ama sizin beklediğiniz insani manada değil. Merve Acar sormuşlar dünyanın yaratılışından bu yana kaç yıl geçti? Çok uzun süre geçti ama 4.5 milyar yıldan bahsediyorlar. Bu Hz. Adem Efendimiz'den önceki dönemdir. Hz. Adem Efendimiz'den önce de 6 gün geçirdiğimizi varsayarsak bu 6 günde o tarihteki tarihle çarparsak aşağı yukarı bu minvaldeki sonuçlara ulaşabiliriz. Belki bundan biraz daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. ne bir kitapları ne zaman çıkacak acaba? Allah nasip ederse Eylül ayından itibaren raflara yerleştirmeye çalışıyor olacağız. Ve her ay bir cildimiz çıkıyor olacak. Biz şimdi 5. cilde geldik. 1. cildin itibaren baskıya giriyoruz. Allah nasip ederse 52 hafta boyunca devam edecek. Tevhid Ocağı dergisine abone olursanız, burada abonelikte kullandığınız telefon numarasından da arkadaşlarımıza ulaşırsanız, Kitabı temin etmede de size ayrıca yardımcı olacaklardır. Çıkınca zaten Tevhid Ocağı'ndaki efendim duyurularla mutlak sureti görürsünüz. Sosyal mecradan bizi takip ederseniz. Efendim Ahmet Bey sormuşlar. Sorumuz tayyı zaman bastı zaman nasıl olur? Ee, Zamanda yolculuk mümkün müdür? Mümkündür ama bunun için biraz matematik anlatmamız gerekiyor ki onun imkanını anlatalım. Eğer Tevhid Hocanı bir mail atarsan size zamanla ilgili olan meseleleri içeren bir ses çalışması vardı O çalışmayı kardeşlerim size atsınlar çünkü bayağı uzun ve detaylı bir soru sorulmuş Biraz da seyyen Nebi'nin dışında mazur görün Ama cevabınız arkadaşlarımıza atacağınız mailinize gelecektir Evet, önemli sorulardan birisi aslında cevaplamak istediğimiz bu bilgilerin kaynağı nedir demiş Onur Ekin Bey. Bu kitap ne zaman yazılmıştır? Kaynakları nelerdir? Bu peygamberlerin gerçekten yaşadığına dair arkeolojik deliller var mı? Hakkıda gelme ihtimali olabilecek soruları cevap verirseniz çok iyi olur. Allah-u Teala ilminizi, ahirinizi, şükürünüzü açsın amin. Efendim, birinci maddemiz şu. Bu bilgilerin kaynağı, Tarih boyunca sizler bugüne kadar sadece Türkçe kaynaklardan faydalandınız. Bizler sadece Türkçe kaynaklardan değil çünkü Türkçe kaynaklar dünya tarihinde siir nebi üzerine yazılmış kaynakların toplamının %1'i ne yazık ki etmiyor. Yani sizler bugün Türkiye'de okuyabileceğiniz siir kaynaklarından hiçbir şeye yakın şeyler öğreniyorsunuz. İkinci mesele bu sihir nebinin kaynağı ilmi mevhibe ile yoğrulmaktadır. İlm mevhibe 12 ilmin yani İslam ulemasını okumaya mecbur olduğu 12 ilmin üzerine var olan bir ilimdir. Hadis, tefsir, efendim bütün bu ilimler bir araya gelir. Bir de bunun üzerinde Cenab-ı Hakk'ın hikmet kapısını araladığı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır beyanatıyla o hikmete ermiş büyük ulemaya nasip edilmiş olan bir kapıdır. Bu kapı, kendisinden önce söylenmiş olan sözlerin eksiğini düzeltir, aradaki ayrışmaları bir araya getirir ve her devrede bilinmeyeni söyler. Örnekleri pek çoktur. Örneğin i̇bn Sina, tarih boyunca hangi doktorluk okulundan, hangi tıp okulundan okuduğunuz asla söyleyemeyeceğiniz i̇bn Sina, dünya tıbbının atasıdır. Bugün okuduğunuz İmam Taberi'nin yazdığı tarih kitabının kaynağı, Yine ilmi mevhibe üzerine beyan edilmiş, akıl, mantık, şeriat-i Kur'aniye, sünnet-i Muhammediye ve bugüne kadar yazılmış bütün eserlerle çelişmez şekilde boşlukları dolduracak mahiyette görevini ifade etmiştir. İşin en enteresan isimlerinden bir tanesi ise Davud-u Davud Antaki Hazretleri'dir. Kendisi biyolojinin babası olarak tanınır. 4 yaşında kör olmuş olan bu zat kendi memleketinden neredeyse hiç çıkmadan dünya biyoloji tarihinin ilk resimli e, yüksek adetli çiçeğin efendim e, organlarını, yapraklarını, damarlarını çizmiştir. Tarih boyunca da biyolojinin babası olarak adlandırılır. Efendim size böyle sayabileceğimiz onlarca yüzlerce ulema var. Meşhurlarından biri yine i̇mam Gazali Hazretleri'dir. Kendisine İhya-i kitabın adı İhya-i Ulumiddin'dir. Şu hadisleri alırken bu kaynakların muteber oluşundan şüphe etmediğiniz mi sualine ben Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yönüne yöneliyorum. O hadise bakarım. Eğer o hadisten o koku geliyorsa, Resul-i Kibriya'nın kokusunu geliyorsa onun ışığını görüyorsam o nuru görüyorsam o hadisi alırım demiştir ki bugün bütün İslam uleması ittifakla dünyadaki bütün kitaplar yansa bizlere ihya-i ulumiddin yeter, dinimizi mübini ayakta tutmaya fıkhen tasavvufen, hakikaten hikmeten kafidir derler ki o da bu manada ilmi mevhibe üzerindedir. Dolayısıyla bu kitap sizin göremeyeceğiniz kaynaklar ve ilmi mevhibe de üstün bir ilimle yazılmaktadır ki yurt dışında, Mekke'de, Medine'de, Mozambik'te, Cezayir'de, dünyanın dört bir tarafındaki İslam ulemasının muteber kabul ettiği o ilim erbabıca e, hazırlanmaktadır. Bizler de onları seslendirmeye gayret ediyoruz. E, elbette ki ilmi mevhibeye inanmayanlar olacaktır, normaldir ama nasıl ki tarihsel süreçte bizler bugüne kadar çok bildiğimiz doğruları Biraz düşününce bile yanlış olabileceği aklımıza geliyorsa Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Kur'an'da açıkça delillendirilmiş, sünnet seni de açıkça ifadelendirilmiş bu ilm hakikatiyle o boşlukları dolduruyoruz. Yani yeni söylenilen şeyler yeni değil zaten vardı ama silmişti Beni İsrail ve başka süreçler, tarihsel süreçler. Boşlukları doldururken şeriata uygun olacak, sünnet seniyeye uygun olacak. İmam-ı Eşari, İmam-ı Anturid beyan ettiği akideden asla şaşmayacak ve şaştırmayacak. Bütün boşlukları doldururken bu süreçte kalbi tatmin ile ehli imanı hak ve hakikate yöneltilip olacak. Efendim bu yorumun altına bir cevap verilmiş. Bakalım nedenmiş? Kardeşim Hz. Muhammed'in yaşadığına dair tarihsel deliller var. Amenna. Örneğin Hz. Muhammed'in vefatından 2 yıl sonra yazılmış yabancı. Arap dışı bir kitapta Yakup isimli yazar Araplar arasında olan peygamber olduğunu iddia eden bir şahstan bahseder. Ki o tarihe bakınca o tarihte peygamberlerin söylenen tek işleri Resulullah Efendimiz'de bundan başka 660'lı yıllarda galiba bir papaz veya rahip kitabında Hz. Muhammed'den bahseder. Çok var böylesi. Ki bu eskilere dayanan şeyler Hz. Muhammed'in yaşadığına dair yabancı meşhur tarihsel delillerdir. Bu bilgiler zaten YouTube başlığında yazıyor Siyer Nebi. Siyer bir 1388 yılında yazılan Osmanlı Türkçesi, Hz. Muhammed'i yani bu gibi İslami şeyleri anlatan bu kitabı yazan Mustafa diyebiliriz. Böyle birisi yok. Böyle bir kitap da yok. Ee, böyle bir kitaptan da hiçbir şey okumuyoruz. Ee, Türkçe kaynaklardan ağırlıklı olarak faydalanmıyoruz. Ee, baktığımız tabii ki yerler var. 30-35 tane kaynak takip ediyoruz. Yurt de hariç olmak üzere. Dolayısıyla böyle bir kaynaktan faydalanmıyoruz. Belki kardeşimizin hani birkaç cümlesini mi oradan duymuştur bilemeyiz. Sonuçta bambaşka bir şey anlatmıyoruz. Tabii yoktur derken mutlaka anca Hz. İsmail Efendimiz, Hz. İbrahim Efendimiz tarafından kesilmeye kalkıldı mı? Hani böyle bir şey Evet oldu ama oradaki eksikleri tamamladığımız için biz böyle bir kitaptan almıyoruz. İsim benzerliği midir ama böyle bir yazarı da ilk defa duyuyorum. Biraz... Tuhaf bir cevap olmuş. Nihal Genç hanımefendi sormuşlar. Yani aklı nefsekülliği nefsi külli, cismi külliği, Bunların yaratılışları ve feleklerin yaratılışları, burçlar, menziller, gezegenler. Bunları dahaca başka derse de anlatabilir misiniz? İnşallah siyerine bir şöyle biraz daha otursun efendim. Siz de dua ediniz. Kitaplarımız çıkıyor olsun. Yayınlarımız gelişip abonelerimiz daha da arttıkça biiznillah. Daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Daha fazla projelerimiz var ama hepsi imkan ve zamanlar ölçüsünde. Dua buyurun. Destek olun. Allah Kerim'dir. Gece ve gündüzün yaratılması konusunda diye başlamış Nihal Hanım. Gecenin içinden gündüzün çekilip alınması nasıl oluyor? İbnül Arabi Kıdır sallallahu aleyhi ve kitabında geçen iç geçen günler ve şen günleri hakkında Siyer Nebi Çarçı değil ama zamanla ilgili bilimsel yaptığınız başka videolarda bu konuyu deminize rica ediyorum. inşallah işte başka videolarda değinelim. Günlerin, e, geceden günün çekilmesi şöyle her bir gece anı içerisinde ani bir gündüz dönüşümü vardır. Bu dönüşümü insanın algılama söz konusu olmaz ama tıbbi olarak insanların uykuda ani bir adrenalin yükselişi ve sanki sabah oluyormuş gibi vücudun tepki verdiğini bugünkü biyologlar da söylemektedir ki tıbbi bir delil olarak elimizde sunabiliriz. Nihal Hanım sormuşlar yine. Günlerin yaratılışını anlatırken cumartesi güne atladınız. Cumartesi gün çünkü hayatın sonrası İbnü'l Arabi'ye seninden yola çıkak yazılmış olan zaman ve kozmoloji kitabında Yaratılışın aşamaları size anlattığınız gibi olmakta beraber şu an cumartesi günü yaşadığımız yazılı. Bu yüzden mi? Evet. Bizler cumartesi günündeyiz çünkü tabiri caizse. Cumadan sonra cumartesi. Cumartesi de işin bittiği yer. Başladığı ve bittiği yer. Efendim Nihal Hanım sormuşlar. Hz. Adem aleyhisselam nefaya ilahi verildiğinde bunu kaldırabilmesi DNA'sı 92 kromozomluydu. Günümüz insan 46 kromozomluydu. Günümüz insanlık nefhe-i ilahe Hayır, onun yaşadığı cennetteki lezzeti alabilmesi için DNA'nın 92 olması lazım. Cennetteki lezzetler bu dille alınamıyor. Bu çekirdek de tek DNA üzerinde değil, çift çekirdekli bir yapı yine bir biyoloji konusu. İşte diyorum ya her bir dersimizden en az 4-5 derste çıkıyor çoğu dersimizden. Kimisinden 1-2 tane en az çıkıyor inşallah yapacağız. Yoksa Hz. Adem'den nefayı ilahi verildi ve genetik olarak yok. Her birimizin nefayı ilahiyesi o hakikatte verildi. Yani Hz. Adem Efendimiz'e verilmiş olan bütün ruhlara etmiş olandır. Enes Aydın sormuş. Bu anlattıklarınızın kaynaklarını gerçekten merak ediyorum paylaşırsanız sevinirim. Sevgili kardeşim yukarıda biraz cevaplandırdım. İlmi mevhibe ile tamamlanan dünyanın bütün kaynaklarını bir araya getiren yeni bir kaynak eserdir bu. Bir diğer taraftan bir ince anekdot. Kaynakları sormak ve kaynakları soruşturmak sadece ulemaya hak olarak verilir. Çünkü ulema ilmi mevhibeyi tartıya sokacak boyutta olmalıdır. Şimdi ben size ilmi mevhibiden bahsettim ama ilmi mevhibe hak mıdır değil midir? Bu adamlar yalancı mıdır yoksa kafalarından mı uyduruyordur? Sorusunun cevabını bulabilmeniz için sizlerin o 12 ilimden haberdar olmanız gerekiyor ki ulema iseniz Zaten bir tartı sürecinden geçirebilir kıvamda olursunuz. O zaman da bunun ilmime mevhib olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla hani marangoz olmayan bir insanın ahşaptan ahşap işiyle uğraşmayan bir insanın Hani şimdi kaplamalar çok genişti. Bu MDF midir sunta mıdır? Hadi bana ispat et dediğinde masayı kırmamız gerekir. Ama işin ustası nasıl anlaşılacağını iyi bilir. Ustasıysanız bekleriz bir gün tevhid ocağına. O zaman daha iyi anlaşabiliriz. Ama ulema zaten bu ocakta elhamdülillah dünyanın dört bir tarafından ve başında başka bir zat-ı muhterem ile bu ilmi mevhibiyet üzerinden vahak ve hakikat beyan ediyor. Asıl olan Kur'an-ı Kerim, asıl olan Sünnet-i Seniye, asıl olan ehlibeytin sevgisi. Ulemanın takip ettiği tevhid ocağı sizlerin de takibiyle gittikçe büyüyor. Dünyanın dört bir tarafına farklı dillerde bile ulaştırmak için gayret ediyoruz. Yepyeni yenilikler için mücadelemiz. Sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber olmayı çok seviyoruz. Bizleri doğadan eksik bırakmayın. İnşallah ikinci ciltle ilgili sorularınızı sorduğumuzda o alanı açtığımızda da onları yapıyor olacağız. Birinci ciltse çok yakın bir zamanda sizlere ulaşıyor olacak. Efendim tekrardan yani ikinci cildin soruları olduğunda bu bölüm adına tekrardan buluşmak üzere. Şimdilik kalın sağlayacak da Allah'a emanet olun.